Elimizde 7 kere x eşittir 14 diye bir denklem var. Bu denklemi çözmeye başlamadan önce bu ifadenin ne anlatmak istediğini bir düşünelim. Aslında 7 x eşittir 14, 7 tane x'in toplamı 14'e eşittir demekle aynı şey. Aynı anlamdadır. Şimdi bunu kafamızdan yapabiliriz. Çarpım tablosunda 7'lere bakarsak, 7 kere 1, 7. Bu olmaz. 7 kere 2, 14. Oldu. Böylece çözüm çıktı. Sırayla değişik sayıları denedik ve bu sayılardan 2 oluyormuş. Ama bu videoda denklemlerin sistemli bir şekilde nasıl çözüldüğünü göreceğiz. Çünkü bu denklemler gittikçe karmaşıklaşacak ve artık işlemler kafanızdan yapılamayacak hale gelecek. Yani önemli olan bu denklemlerle nasıl başa çıktığımızı öğrenmek. ya Ve, ve daha da önemlisi aslında ne demek istediklerini anlamanız. Bu ifade tam olarak 7 tane x 14 eder demektir. Matematiksel ifadelerde çarpı işaretini kullanmayız. İki sayıyı yan yana yazınca ya da bunun gibi sayının yanına bir değişken yazınca çarpıldıkları anlamına gelir. O yüzden çarpı işaretini kullanmıyoruz. Bu sadece çarpma işleminin kısaltmasıdır. Çarpma işaretini kullanmamamızın bir diğer sebebi de kafa karıştırması. Çünkü x terimi matematiksel ifadelerde çok sık kullanılır. Eğer 7 çarpı x eşittir 14 yazarken çarpı işareti kullansaydım çarpı ve x yan yana biraz tuhaf dururlardı. Yani x, x ya da çarpı çarpı gibi görünürdü. Yani, denklemlerde özellikle de içinde x olanlarla uğraşırken, normaldeki gibi çarpma işareti kullanmıyoruz. Onun yerine, istersek çarpmayı ifade etmek için nokta koyabiliriz. 7 çarpı x eşittir 14 diyebiliriz arada bu noktayla. Ama bu bile hala biraz tuhaf görünüyor. Eğer çarpım durumunda bir ifade yazacaksanız, 7x gibi yazmanız kafi. Bu zaten 7 çarpı x demektir. Şimdi, denklemi çözebilecek hale getirmek için biraz düşünelim bakalım. 7 kere x. Bu ne demek ki? Şimdi bunu tekrar yazayım ama bu kez işlemi göstererek yazıyorum. 7 kere x demiştik. Yani bu x kendisiyle 7 kez toplanmış demek. Çarpmanın tanımı da zaten budur. Yani neydi? x artı, x artı, x artı, x artı, x artı, x kaç oldu? 5 etti. Artı x artı, x. Şimdi 7 tane oldu. işte alın size 7x. Bakın bir tane daha yazayım. Buradaki şey tam da 7 tane x oluyor. Eşitlik bize 7x eşittir 14 diyordu. Yani aynı zamanda buradaki de 14'e eşit olmalı. O zaman buraya 14 tane şekil çizeyim. Burada evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane şeklimiz var. Yani 7 tane x, 14 tane daireye eşitlemek istiyoruz. Bunlar aynı anlama geliyor. Bu şekilde çizmemin sebebi ise, iki tarafı da 7 ile böldüğümüzde ne olacağını, neler olduğunu anlamanız. Evet şimdi şunu sileyim, şu daireyi de çizelim. Neyse, yani genel olarak bir denklemin katsayısı ile sadeleştirirken, bu arada katsayı değişkenin önündeki sayıya denir. Değişkenin önündeki sayı katsayı. Evet, değişkeni bir sayı ile çarptık. Yani katsayı çarpı değişken oldu. O da eşittir, herhangi başka bir şey, başka bir değer diyebiliriz. Yapmanız gereken iki tarafı da değişkenin katsayısı ile bölmek. Mesela bu denklemde iki tarafı da 7'ye böleceksiniz. Peki, iki tarafı da 7'ye bölersek ne olur? 7 çarpı bir şeyi 7'ye bölersek başa dönmüş oluruz. 7'ler birbirini götürür. 14'ü de 7'ye bölersek 2 eder. Böylece sonuç x eşittir 2 olacak. Bunu kafanızda somutlaştırmak için bakalım eşitliğin iki tarafında gerçekten de 7 bölüme, 7 bölüme, iki tarafı da 7 bölüme ayırınca ne oluyor bakalım. Yani sonuçta bu bir eşitlik. Bu şuna eşittir diyor. Sol tarafta ne yaparsam, sağ tarafta da aynısını yapmalıyım. Eğer bir tarafta yapıp, diğer tarafta da aynı şeyi yapmazsam, eşitlik bozulur. Zaten ikisi de aynı şeydi. Öyleyse 7 gruba ayıralım. Önce sol tarafı 7'ye bölelim. Burada zaten 7x vardı. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böylece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grubu oldu bu tarafta. Şimdi eğer bu tarafı 7 gruba ayırdıysam, sağ tarafı da 7 gruba ayırmalıyım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu taraftakiler eğer diğer taraftakilere eşitse, iki tarafı da eşit parçalara böldüğüme göre, her bir parça da eşit olacaktır. Yani diyebilirim ki, bu parça şuna eşittir. Ve bu parça da şuna eşit. Yani sonuçta hepsi eşit parçalar. 7 parça bu tarafta, 7 parça da diğer tarafta. Öyleyse buradaki her x, diğer taraftaki 2 daireye eşit olmalı. Bu durumda x eşittir 2 tane daire olmalı. Yani x eşittir 2. Konuyu netleştirmek için birkaç örnek daha yapalım ki, iki tarafta da aynı şeyi yapmanın ne demek olduğu önemi iyice kafamıza yerleşsin. Sayfayı biraz indirelim. Şimdi diyelim ki elimde 3x var ve 15'e eşit. Bu aslında yine kafanızda yapabileceğiniz bir işlem. Diyorum ki 3 kere bir şey 15 ediyor. Çarpım tablosunu hatırlarsanız bulması hiç de zor değil ama bunu sistemli bir şekilde çözmek istiyorsak demeliyiz ki bu sol taraftaki şey sağ taraftakine eşit olmalı. Bu taraftaki x yalnız kalması için, tek bir x'in değerini bulmamız için ne yapmamız gerekiyor? İki tarafı da 3'e bölersem, x yalnız kalıyormuş. Değil mi? Bunu yaptığımda solda 3 bölü 3 olur. 3'ler birbirini götürür ve sadece x kalır, yani 3 x eşittir 15'miş. Eğer sol tarafı 3'e bölersem, böldüysem, eşitliğin bozulmaması için sağ tarafı da 3'e bölmem gerekir. Peki o zaman ne olur? Sol tarafta sadeleşmeden sonra sadece x kalmıştı. Yani sol taraf x. Sağ tarafta da 15 bölü 3 kaç eder? 5 eder. Bu denklemi biraz daha farklı bir yöntemle de çözebiliriz ama ikisi de iki işlemde aynıdır aslında. 3x eşittir 15 diye başlamıştık. Ama bana diyebilirsiniz ki 3'e bölmek yerine iki tarafı da 1 bölü 3 ile çarparak da katsayıdan kurtulabilirsin. Evet, Yani eşitliğini iki tarafında 1 bölü 3 ile çarpsam da aynı sonucu bulmalıyım değil mi? Zaten baktığımızda 3 tane 1 bölü 3 1 eder. Önce sol tarafı yaparsak, 1 bölü 3 çarpı 3 sadeleşince 1 kalır. yani 1 x kalır. 1x eşittir 15 çarpı 1 bölü 3 olduğu. O da sadeleşince zaten 5 olur. Tab 1 kere x yazmak sadece x yazmakla aynı şey, yani x eşittir 5. Bu iki yöntemde aslında aynı şey. Eğer iki tarafı da 3'e bölersek, iki tarafı da 1 bölü 3 ile çarpmış oluruz. Evet, neyse şimdi bir örnek daha yapalım ama bu kez daha zor bir şeyler olsun. Hatta kullandığımız değişken de farklı olsun. Mesela diyelim ki y, 2y, 2y artı 4, 4 y eşittir 18. Şimdi bunu anlaması öncekilerden daha zor gibi gelebilir. Diyoruz ki bir şeyin 2 katı ile, Aynı şeyin 4 katını toplayınca 18 oluyor. Sayıyı bilmeden düşünmesi zor gelebilir. İsterseniz teker teker sayı verelim. Mesela y 1 olsaydı 2 artı 4 olurdu ama doğru olmuyor böyle. Tekrardan sistematik bir şekilde düşünelim. Yani isterseniz denemeye devam edin, eninde sonunda cevabı bulursunuz ama bunu sistemli bir şekilde çözmeyi öğrenmeliyiz. Şimdi şunu düşünelim, eğer elimde 2 tane y varsa bu ne demektir? Yani 2 tane y birbiriyle toplanmış. Öyleyse y artı y demek bu. y artı y evet. Sonra da ona 4 tane daha y eklemişiz. Bu da yine birbiriyle toplanan 4 y demek. Yani y artı y artı y artı y demek ve bu da 18 ediyormuş. Yani evet bunların toplamı 18. Peki şimdi sol tarafta kaç y oldu? Kaç tane y var elimde? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane y varmış. Yani bunu 6y eşittir 18 diye sadeleştirebilirim. Zaten düşünürseniz mantıken de öyle olmalı. Evet, çok basit değil mi? Yani burada 2y artı 4y vardı. Toplarsak 6y olmalı. Yani 2y artı 4y 6y eder ki bu da çok makul, çok mantıklı. Elimizde 2 elma olsaydı, 4 elma daha eklersek, elimizde 6 elma olur. Elimde 2 tane y varsa, 4 tane daha y eklersem, elimde 6 y olur. Ve bunun da sonucu, bu, bu da 18 oluyormuş. Evet, bundan sonrasını yapmayı biliyoruz. 6 kere bir şey 18 ediyorsa, iki tarafı da 6 ile böldüğümde, o şeyin ne olduğunu bulmuş olurum. Yani, sol tarafı 6 ile bölüyoruz ve sağ tarafı da 6 ile bölüyoruz. Böylece sonuçta elimizde y eşittir 3 kaldı. İsterseniz kontrolde de edebilirsiniz. Denklemlerin güzel yanlarından biri de budur. Doğru sonucu bulup bulmadığınızı hemen kontrol edebilirsiniz. Bakalım oluyor muymuş? 2 kere 3 artı 4 kere 3 ne yapar? 2 kere 3 6 yapar. 4 kere 3 12 yapar. 6 artı 12 de tabii ki 18 yapar. Yani oluyormuş.